Merhaba, bu videoda 4y kare artı 4y eksi 15'i çarpanlarına ayırmak istiyoruz. Denklemi 4 parantezine alamayız çünkü 15, 4'e tam olarak bölünmez. Gruplama yapmak için, yapabilmek için çarpımları 4 çarpı eksi 15, yani eksi 60 olan, toplamları ise 4 olan iki sayı bulmalıyız. İlk ipucu çarpımlarının negatif olması. Demek ki sayılardan bir tanesi negatifmiş. Bu sayıları a ve b dersek, a ve b'nin işaretlerinin farklı olduğunu söyleyebiliriz. a artı b 4 olduğu için, bu iki sayının mutlak değerlerinin farkı 4 olmalı. Bunu hemen kolay bir örnek üzerinden düşünelim. Eksi 2 ve 3'ün çarpımı eksi 6 eder ve toplamları 1'dir. Şimdi kendi sorumuza dönelim. İlk önce a ve b'nin çarpımları yani eksi 60 üzerinde düşünelim. 60'ın çarpanlarını yazıp, aralarından uygun olanı seçebiliriz. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, 5 çarpı 12, 6 çarpı 10, bunların hepsinin sonucu 60'a eşit. Şimdi de bu sayıların bir tanesini negatif, bir tanesini pozitif alalım. Çünkü a çarpı b'nin eksi 60 olmasını istiyoruz. İlk çarpanlar 1 ve 60. Bunu 1 çarpı eksi 60 ya da eksi 1 çarpı 60 dersem çarpımları eksi 60 olur, ama toplamları eksi 59 ve 59 olur. Sıradaki adayımız 2 ve 30. 2 çarpı eksi 30 veya eksi 2 çarpı 30 olarak yazabiliriz. Bunların da toplamları yine sırasıyla eksi 28 ve 28 olur. Diğer adayımız, diğer adaylarımız 3 ve 20. 3 ve eksi 20 ya da eksi 3 ve 20'yi deneyebiliriz. Ve bunların da toplamları yine sırasıyla eksi 17 ve 17 olur. Bir de 6 ve 10 deneyelim bakalım. 6 çarpı 10, 60 yapar ve aralarındaki fark da 4'tür. İki sayının toplamının 4, pozitif 4 olmasını istediğim için büyük sayı pozitif olacak. Bu yüzden sayıları 10 ve eksi 6 olarak seçiyorum. Demek ki denklem 4y kare eksi 6y artı 10y eksi 15 haline dönüşüyor. İkinci terim yani 4y'yi eksi 6y artı 10y diye ayırdık. Şimdi çarpanlarını ayıralım. İlk iki terimi 2y parantezine alırsak, ikisi de 2y'ye bölünebilir. Parantez içinde 2y eksi 3 kalır. 4y kare 2y'ye bölündüğünde 2y kalır. 2y elde ederiz. Ve negatif 6y 2y'ye bölündüğünde negatif 3 elde ederiz. Diğer iki terimde 5 parantezine alırsam, parantez içinde 2y eksi 3 kalır. O halde rahatlıkla bütün eşitliği 2y eksi 3 ortak parantezinde yazabiliriz. Sonuç 2y eksi 3 çarpı 2y artı 5 olur. Böylece problemi çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kolay gelsin.